Evet Göçbeyli bizim köyümüz oldu sağ olsun buranın güzel hanımefendileri sayesinde onların kardeşliği ablalığı sayesinde buraya kendi köyüm gibi merak ediyorum ayda birkaç kez soruyorum İstanbul'un bütün köyleri bizim İstanbul'un bütün köylerine hizmet etmek oraları canlı tutmak Oraları üretimin bir parçası yapmak, korumak, güzelleştirmek, şehrin sıkışmış alanlarının dışında bir zenginlikle buraları var etmek özenli bir çabamıza dönüştü. Ve bugün gelinen noktada Göçbeyli bu işin simgesi oldu. Simgesi oldu. Tabii çok estağfurullah. Siz iyi ki varsınız. Siz olmadan ben neyi yapabilirdim? Siz üretiyorsunuz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ama sizin o emek emeğiniz olmasa burada toprağı işleyen insanlar siz olmasanız biz bunu başaramazdık. Çok faydalı işler yaptık. Milyonlarca milyonlarca fide dağıtımı yaptık. Gübre dağıtımı yaptık. Buralarda Sulamayı desteklemek adına hamlelerimiz oldu. Damlama sulamayla ilgili yatırımlarımız oldu. Göçbeyli Tarım Kalkınma Kooperatifinin gücünü arttırmak ve buradaki insanları katkı sunmak adına 3 Sera Kurumu'na destek olduk. Ve çiftçi sayısı burada arttı. Benim aldığım verilere göre 101 iken 162'ye tırmandı. Bir şey paylaşmak istiyorum. Bu beni çok sevindiriyor. İstanbul'un genelinde yaptığımız bu çalışmalar sayesinde İstanbul'da 2020 yılında destek olduğumuz çiftçi sayısı 693 idi bütün İstanbul'da. Şimdi bu destekleri arttırdıkça insanların harareti büyüdü. Ben de üreteceğim dedi. Ben de bir boşluk yaratmayacağım dedi. Ve 8226 kişi bizden destek alıyor. Başka bir güzellik yaptık aslında. Bu yaptığımız desteklerle tarımsal desteklerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tabuları yıktık. Neymiş efendim İstanbul'da köy olur muymuş? İstanbul'da tarım olur muymuş ya da İstanbul'da tarımsal üretim olur muymuş? Bal gibi olur. Bal gibi olur. Bal gibi olur. Insanlarımızın insanlarımızın eline fırsat ver. İnanın bizim güzel insanımız memleketimizin her yerinden insanımız her şey yapar. Hele hele hele hele kadınlar bu konuda en maharetli inanın öyle. Taştan, taştan suyunu çıkartır. Böyle perişan bir yer görürsünüz. Orayı birkaç yıl içerisinde dünyanın pırıl pırıl en güzel cennet bahçesi gibi yer yapar. O bakımdan üretiminiz ve bereketiniz bol olsun sevgili hemşerilerim. Biz İstanbul genelinde çiftçilerimizin özellikle girdi maliyetlerini azaltmak için artık milyonlarca adetlik fide desteği rakamına ulaştık ve bu rakamı daha da büyüterek devam edeceğiz. Bakınız bu koltuklar gelip geçici. Allah nasip etti dünyanın en güzel şehri İstanbul'da ben belediye başkanı oldum. Sizlerle tanış oldum. Sizlere hizmet etmenin büyük onurunu yaşıyorum. Ve inşallah hizmetlerimiz daim olsun. Millet bizim hizmetlerimizi beğenip takdir etsin. Bu en büyük dileğim. Ama gelip gelip ge gelip geçici gelip birazdan yeni Cumhurbaşkanımızın selamını söyleyeceğim size. Eee 13. Cumhurbaşkanımızı size selamlayacağız. Şimdi bizim bizim bu Bu hizmetlerimizin özel tarafı şu artık bu koltuğa kim gelirse gelsin size destek olmak zorunda. Biz onlara aynen öyle olmazsa gider. Olmazsa gider bak bu kadar net. Onun için biz biz biz Tamam biz şimdi bir şey başlattık güzel söylüyor. Benim sevgili hemşerim. Milletin gözünü açtık. Aynen öyle açmaya devam edeceğiz. İstanbul'da açtık. Türkiye'nin her yerinde milletin gözünü açacağız. Ve üretimde olan insanlarımız kazanacak. Milletimiz ürettikçe zenginleşecek. Milletin sırtından Para kazanıp bir avuç insanın zengin olduğu bir memleket ben istemiyorum. Ben milletimin para kazanıp kendi emeğiyle para kazanıp zengin olduğu bir memleket istiyorum. 86 milyon insanın. Tabii dedim ya fide desteği veriyoruz. Aynı zamanda hem yazlık hem kışlık silajlık mısır tohumu desteği Balıkçılarımız için çok yoğun çalışmalarımız oldu. Özellikle amatör balıkçılarımızı hiç yalnız bırakmadık. Hem büyükbaş hem küçükbaş hayvancılığı destekledik. Yem desteğinden farklı desteklere varıncaya kadar. Ay çiçek tohumu, buğday tohumu. Bu arada buğday eken çiftçilerimizin ürünlerini biz halk ekmek için satın alıyoruz. Onları güzelce... Hazırlıyoruz, pişiriyoruz. Yine İstanbullulara ucuz ekmek olarak yolluyoruz. Şimdi estağfurullah. Bana diyorlar ki bu sabah birisi dedi ya dedi birisi aradı beni soruyor Allah aşkına bunu bu ne yer, ne içer? Dün 1500, 1400 kilometre İstanbul'dan Kars'a gittik, oradan Ardahan'a, Ardahan'dan Kars'a döndük, Kars'tan 1500-1600 kilometre Uşa'a geldik. Arayı bilmiyorlar tab. Ben Uşaktan Ankara'ya döndüm, iki buçuk saat toplantı yaptım, gece bir buçuk iki gibi eve geldim, saat 7'de işim için kalktım. Diyorlar ki bu ne yer içer? Vallahi ben. Söyleyeyim ne iyi biçtiğimi milletimin sevgisiyle doyuyorum doyuyorum. Allah eksikliğini vermezsin. Sevmeye sevmeye devam edeceğiz. Milletimizi sevmeye devam edeceğiz. Milletimizi dinlemeye devam edeceğiz. Sizin sizin hayat boyu görevim, makamım Olur, olmaz. Ne olursak olalım takipçiniz olacağım. Aldığınız hizmetleri aldığınız hizmetleri hep takip edeceğim. Şimdi şimdi sağ olun şimdi Pendik'te Pendik'te sahip çıkacağız beraber. Pendik'te sadece göçbeyli değil. Pendik'in her yerine hizmet ettik onu söyleyeyim. Bakın. Sadece Pendik'te değil, Şile'de yine çiftçilerimizin yoğun olduğu Beykoz'da, Sarıyer'de Arnavutköy'de, Çatalca'da, Silivri'de ki aramızda oralardan gelen komşularımız da var. Onlar Kocaeli'ye de fide yolladık. Doğru söylüyorsun. Bursa'ya, Balıkesir'e bile yolladık ama tarımı desteklemeye devam et. Vallahi aç kalırız yoksa. Herhalde parti yok. Hizmet eden, hizmet eden. Ben size söyleyeyim bak bu seçim parti seçimi de değil. Bu seçim, bu seçim erdemli, ahlaklı insanlarına hizmet sunan iyi bir dönemin başlangıç seçimi. Biz, ben, buradaki hemşerilerimin buradaki dostlarımızın, hanımefendilerin, beyefendilerin mahcup olmayacakları bir evlerinin bir abeyi bir kardeşi, bir evladı olacağım. Söz veriyorum hepinize. Hepinize söz veriyorum. Bulundu, bulundu, bulundu, bulundu, Sa Sağ, olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi girişteki köprüsüyle, yoluyla Meydanıyla bakımlarıyla hep çalıştık. Muhtarım eksiklikleri söyledi, onlara bakıyoruz. İstanbul'un 962 muhtarıyla irtibat halindeyiz. Onlarla diyalog içindeyiz. Ramazan'da açta, açıkta birisi vardır köyünde, mahallesinde diye desteğimizi onlara da yolluyoruz. Biz dağıtıyoruz ayrı ama onlara da yolluyoruz. Çünkü onun kapısını çalan vardır. Ben muhtarların derdini bilirim. Onun için muhtarlarımızı bu anlamda hiç yalnız bırakmadık. Hiç de bırakmayacağız. Onlar özel insanlar. Çünkü kendileri aday oluyor, vatandaş seçiyor onu kendi oyuyla. Hangi öyle çok cesur adam, insan bulamazsınız. Çıkıyor kadın, erkek, ben muhtar adayım diyor. Seçiliyor. Onun için muhtarımızı da alkışlayalım. Bütün muhtarlarımızı alkışlayalım. Sevgili hemşerilerim, Tabi bugün Pendik'teyiz, Pendik'in birçok yerinde hizmetimiz var, onlara girmeyeceğim. Ama tarımın desteklendiği bir ülke istiyoruz. Yani o kuru soğan dediğimiz fakirin fukaranın, fakirin, fukaranın e, yiyeceği dediğimiz kuru soğan bile artık 35 lira oldu. Ve bunun tek sebebi var bakın, bunun tek sebebi milletimiz üretimden uzaklaştırıldı maliyetleri arttırıldı. Köyler yalnızlaştırıldı. Biz bunu değiştiririz. Bak ben köy çocuğuyum. Köyde büyüdüm, üreten kadının, erkeğin nasıl maharetli olduğunu ürettiğinde de bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur nasıl yaptıklarını iyi bilirim. O bakımdan biz çiftçiyi destekleyeceğiz. Bakın bizim 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki köyünde çiftçilik yapıyorsan ve kadınsan ve gençsen senin sigortanı ben ödeyeceğim diyor ben seni ben emekli yapacağım diyor. Dolayısıyla bakın bunu niye diyoruz ki insanımız ona muhtaç olmasın onu biz halledelim yeter ki benim köyümü benim bağımı benim derken memleketimin bağını, bahçesini boş bırakmasın. Onu başka türlü de destekleyeceğiz. Ona çok anlamlı zamanlarda destekler sunacağız. Bunun adı tarımla ilgili kredi desteğidir, faizlerinin sinilmesidir. Birçok konuda desteğimiz var. O bakımdan sadece İstanbul değil Marmarasından Trakya'ya, işte dün Doğu Anadolu'daydım. Doğu Anadolu'da muhteşem Ovalarımız var, platolarımız var. Muhteşem her yerden, Ardahan'da her yerden su geliyordu dağlardan, tepelerden. Yani oralar hayvancılığın, ama doğru yapılan bir hayvancılıkla dolup taşmalıydı. Ama ne yapıldı? Hayvanlar ne yazık ki kesildi, kesildi. Şimdi ne oldu biliyor musun? Peynir etten daha pahalı. Peynir etten daha pahalı. Olacak iş değil. Çünkü, çünkü süt veren hayvan kalmadı. Şimdi bakın bu kadar düzensiz bir toplum tarımla ilgili ilişki kuramayan toplumu aç bırakırsınız. Bizi aç bırakmak üzere olan bu yönetimi evine yollayacağız. Onları emekli edeceğiz. Onları emekli edeceğiz. Biz hazırız. Biz hazırız. Bakın biz hazırız. Biz bu memleketin evlatlarına eşit hizmet sunacağız. Parti, purti işi yok. Bak göreceksiniz. O görüş, bu görüşü yok. Bak ben buradaki her vatandaşımın gözüne kurban olayım. Benim memleketimin, benim memleketimin, benim memleketimin insanının her birine kurban olayım. Benim güzel insanlarımız. Bak burada ben biliyorum. Bu köyde gelmiş Karadeniz'den, Ordudan, Kumru'dan ağırlıklı gelmişler burayı... Bakmışlar, etmişler, bağını yapmışlar, üretiyorlar. Aynen öyle. Hala üretmeye devam ediyorlar. Onun için sen yeter ki benim memleketimin insanına fırsat ver. Fırsat ver. Biz fırsat vermeye geliyoruz. Onlar halledeceğiz, onlar sende. Göreceğiz, konuşacağız onları. Köyün köyün girişindeki köprü oldu mu? Nasıl? Beğendiniz mi? Güzel. Evet sevgili ilçe başkanım hatırlıyorsun değil mi buraya geldiğimizde Doğan Bey ilk buraya ziyarete gelmiştik sonra e, İyi Parti ilçe başkanım da katılmıştı sonra biz bunu oturup konuşmuştuk şimdi Doğan Bey milletvekili adayımız e, konuşmuştuk e, sağ olsun Gökhan Günaydın o da milletvekili adayımız bu bölgeden oyunuzu istiyor. O da bu tarımsal işlerde benim en önemli desteğim, yardımcım, danışmanım. Kendisi ziraat mühendisi, ziraat odaları genel başkanlığı yapmış. Yine Ahmet Bey daire başkanımız, genel sekreter yardımcımız Murat Bey çok özenli çalışmalarla çiftçimiz hep destekleyen insanlar oldu. Bu güzel emanet bu yöneticilerimizle de devam edecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Geçmiş Geçmiş bayramınız mübarek olsun ama acı günlerin geride kaldığı, deprem felaketlerinde insanlarımızın ölmediği iyi günlerde, hep bayram gibi güzel günlerde buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada köyümde olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Sağ olun, var olun.